Ben gönüllülük kavramıyla gerçek anlamda üniversite 3. sınıfta karşılaştım. Topluma hizmet uygulamaları dersinde başladığım görevime içerik geliştiricisi ve organizasyon görevlisi olarak devam ediyorum. Pandeminin araya girmesiyle bu süreci online olarak yürüttük. Liseli gençler için çeşitli etkinlikler hazırlıyorum. Bu etkinlikler şifreli söz, bulmacalar ve çeşitli yarışmalardan oluşuyor. Liselilerin etkinliklere katılım sağladığı zamanlarda çok mutlu oldum. Bu görev sayesinde hayatımda ilk defa kendim haricinde topluma gerçekten faydam olduğunu hissettim. Hazırladığım etkinliklere gelen yorumlar beni çok mutlu etti ve motivasyonumu artırdı. Liseliler ile aramda oluşan sevgi dolu bir bağ var ve bu bağ insanı çok mutlu ediyor. Ben kendimi öğretmen gibi hissettim. Bildiklerimi başkalarına aktarmanın güzelliğini hissettim. Hem Zoom'daki yayınlarda hem de WhatsApp üzerindeki konuşmalarımızdaki o samimiyet ve sevgi tarif edilmez bir duygu. Kısa bir süre zarfında inanılmaz dostluklar edindim. Bayram sabahı telefonuma baktığım an çok mutlu oldum. Çünkü WhatsApp'tan gelen bir sürü Şeyma abla bayramın kutlu olsun mesajlarıyla karşılaştım. Bayramda beni hatırlamaları çok sevindirdi. Topluma hizmet uygulamaları dersi üniversite hayatımın bana en büyük katkıyı sağladığı ders diyebilirim. Bu sayede karşılıksız dostluklar kazandım. İnsanlarla aramızda bir çıkar ilişkisi olmadan da birbirimizi sevebileceğimizin farkına vardım. Aynı zamanda onlara örnek bir abla olmaya çalıştım. Çünkü onların kalplerinde ve akıllarında yer edinirsem ancak ileriye dönük olumlu davranışlar kazandırabilirim. Pes etmeden ne kadar yoğun da olsam beni bekleyen bir grup liseli için bir şeyler hazırlamak beni mutlu ediyor. Bu gönüllülük faaliyetiyle hem kendim için hem de çevrem için çok yol kat ettiğimi fayda sağladığımı gördüm. İnsanlara, özellikle de gençlere faydalı olmak çok güzel bir duygu. Hazırlayacağım etkinliklere ne yazacağımı araştırırken ve not alırken birçok bilgi ediniyorum. İnsanın gerçekten bir hedefi, bir amacı olmalı. Boş gelip, boş gitmek, boş bir hayat geçirmek istemiyorum. Bu yüzden arkamda güzel şeyler bırakmak istiyorum. Kısacası ilk katılmışım dediğim bir gönüllülük faaliyetinin içerisindeyim.